Elektrik Kıvırca kanalından bir video daha. Merhaba dostlar. Bu videomuzda bir önceki videoda tanıttığımız PC Remote uygulamasını oyun üzerinde test edeceğiz. Test edeceğimiz oyun ise yani kullanacağımız oyun ise Asphalt 9'dur. Eğer kanal 500 aboneye geçerse bu uygulamayı Euro Truck oyunda da test edeceğiz. Bildiğiniz üzere kanal şu an. 120-100 abone civarında. Eğer biz 500 abone olursak Euro Truck uygulamasında bu uygulamayı test edeceğiz. Bir 500 abone daha gelirse yani kanal 1000 aboneye ulaşırsa istediğiniz herhangi bir oyun üzerinde de bu uygulamayı test edeceğim. Her 500 abonede bir istediğiniz bir oyunu test edeceğim. Şimdi telefona indirdiğimiz PC Remote uygulamasını açıyoruz OK diyoruz Konnestik yazısından bilgisayarımıza uygulamayı bağlıyoruz gördüğünüz gibi burada bağlandı şimdi şuradaki açtığımız sayfayı kapatalım Telefon üzerinden sağ en aşağıda bulunan 3. butona yani şuradaki butona Lidos yazan kısma tıklıyoruz. İzin ver diyoruz. Burada izin ver kısmına tıkladıktan sonra şuradaki gamepad işaretine tıklıyoruz. Şu an ekran kaydı yaptığım için o kısma tam tıklayamıyorum. Evet. Tıkladık. Buraya tıkladıktan sonra Xbox 360'a Xbox 360 kontrolun Artı kısmına tıklıyoruz. OK diyoruz. Şimdi PC'mize yani bilgisayarımıza sürücü dosyasını yüklüyor. Close diyoruz buradan. Sürücü dosyasını yükleyip yükleme kontrol etmek için bilgisayarımızdan ayarlar kısmına giriyoruz cihazlar diyoruz gördüğünüz gibi HDi uyumlu oyun deneçsisi ve vjoy driver, driver diye iki tane cihazı bilgisayarımıza kurdu bunu kurduktan sonra ayarları kapatıyoruz ve asfalt 9 oyunumuzu başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulama oyuna girerken kumanda bağlandı diye bize bir uyarı verdi. Yani bu demek oluyor ki telefonumuzu artık joystick olarak rahat bir şekilde kullanabiliriz. Yine telefonumuzda az önceki kısma geliyoruz, Lylos kısmına. Buradan Xbox 360 kontrolcüyü seçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir telefonumuzu arayüz bizi karşıladı. Buradaki şu yön butonundan oyun içerisindeki seçimleri yapabiliyoruz. Telefondaki A tuşu seçmeye yarıyor. Yani geldiğimiz bölgeyi işaretliyor. Aynı Enter tuşu görevini görüyor. Buradan boş bir alan seçelim. Burası uygundur. İleri diyoruz. Aracımızı seçelim. Oyna diyoruz. Yükseltmeden yine de oyna diyelim. Ne dolsa test videosu. Evet. Oyunumuz başlamadan önce oyunu hemen durduracağım. Buradan kontrollere geliyorum. Kontrollen manuel kumandayı kullanıyoruz şu an. Manuel kumandada gördüğünüz gibi kumandamızın A tuşu Nitro ve RB ve RT tuşu da Nitro'yu kullanıyor. B düğmesi Diril X düğmesi drift atıyor. LB ve LT aynı zamanda drift'e yarıyor. Y düğmesi şuradaki görevi yapıyor. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Yön tuşlarımız sağ, sol, ileri, geri. Bakıyoruz başka bir şey de yok işimize yarayacak şu an bu oyun için. 360 derece drift yapmak için de A tuşuna arda arda basmak gerekiyormuş. Hayır. A tuşuna iki kez basınca çok dalgası yaratıyor nitroda. 360 atmak için de X'e basıyoruz. Aynı zamanda drift atmak için de X'e basıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi buradan geri gelelim. Oyunu sürdür diyelim. Gördüğünüz gibi şu an yön tuşlarıyla aracımız hareket ettirebiliyor. İlk kaza. Vay anasını. Adamlar bizi geçiyor ya Bakın Drift 360 derece Drift böyle şekilde Ve finish him Başarı reklam izlemeye gerek yok. İyice pekiştirmek için bir oyun daha açalım. Bir bölüm daha. Aracımızı seçelim. Çok gitti. Yani gördüğünüz gibi şu an hiç bir şekilde klavyeyi kullanmıyorum. Tamamen uygulama üzerinden. Bir defa aracımıza yükseltme yapmayı deneyelim. İmlelemesini yükseltebiliriz. Yükselt. Şimdilik başka ne yapabiliriz? Üst üst. Yükselt. Yeter bence bu kadar. Hadi gidelim oyuna. Oyuna diyoruz. Ve oyunumuz başlıyor. Gördüğünüz gibi en sol taraftaki joystickten yine aynı şekilde yönlendirmemizi yapıyoruz. X'e bastığımız zaman fren yapıyor. Drift atıyoruz. Dikkat etmesek de kaza yapabiliyoruz. A'ya bastığımız zaman Nitro'yu ateşliyor. X'e 2 defa bastığımız zaman 360 derece drift. Gördüğünüz gibi 360 derece drift. Bu defa birinci olalım mı? Vay. 57 saniyede de bitmiş turumuz. Evet dostlar, uygulamamız kısaca bu şekildeydi. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız, yani bu uygulamayı Kullanmayı daha fazla öğrenmek istiyorsanız, diğer oyunlarda da canlı görmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız ve videoyu beğenmeniz yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın.